Merhaba Opikus Astroloji kanalından herkese sevgiler. Bugün bu videomda 26 Kasım'da gerçekleşecek olan bir yeni aydan bahsetmek istiyorum. Bu yeni ay ne gibi etkiler içeriyor ve burçlara olan tesirleri ne şekilde gerçekleşecek bunlardan teker teker bahsedeceğim. Bunlardan bahsetmeden önce özellikle Kasım ayında oldukça önemli süreçlerin gerçekleşeceğini Kasım ayı burç yorumlarında haftalık yorumlarda ve ayrıca çekmiş olduğum videolarda bahsetmiştim. Özellikle mucize gün 24 Kasım videomu ve Kasım ayının en şanslı günleri videomu izlerseniz e, biraz daha şekillenir tablo diye düşünüyorum eğer bu videoyu ilk olarak e, görüyorsanız şimdi bu videonun konusu 26 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni ay bu yeni ay yay burcunda gerçekleşecek ve ay burcunun 4 derecesinde arkadaşlar dolayısıyla e, her yeni ayda olduğu gibi yenilikleri içeriyor ve yeni başlangıçları tetikliyor özellikle 24 Kasım'da gerçekleşen venüs Jüpiter kavuşumunun hemen akabinde gerçekleşmesi de oldukça manidar yay burcunun ilk dereceleri ve son dereceleri aynı hafta içerisinde aktif oluyor arkadaşlar haritalarımızda yay burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda özellikle venüsün jüpiterin güneşin ve ayın bulunması bu alanlarda yeni başlangıçların tetikleneceğinin müjdesini veriyor özellikle jüpiterin yay burcu transitinin son günlerinde olmasından mütevellit e, aslında jüpiter yay transiti boyunca beklediğimiz e, hak ve adalet döngüsünün gerçekleşmesi bu yeni ay ile beraber e, son noktaya ulaşıyor arkadaşlar şimdi bakalım yeni ayın haritasında ne gibi etkiler var yeni ayın haritasında yükselen ikizler burcunda arkadaşlar ve yükselen yöneticisi haritanın 6. evinde bulunuyor. Yeni ayda haritanın 6. evinde konumlanmış durumda. Bu da demek oluyor ki bu yeni aile beraber rutinlerimiz değişecek, alışkanlıklarımız değişecek, birçoğumuz hayatımıza yenilikler katacağız ve bunlar bizim günlük tempomuzu, günlük alışkanlıklarımızı ve günlük aktivasyonumuzu hareketlendirecek. Bu bir sağlık döngüsü olabilir. Belki bir diyete başlayabiliriz, spora başlayabiliriz. Belki bir iş değişikliği veya iş yerindeki görev ve sorumluluk değişikliği söz konusu olabilir. Özellikle Merkürle ilişkilendirildiğinde bunun bir anlaşma. Bir sözleşme veya bir iş görüşme görüşmesi olması ihtimali oldukça yüksek. Veya hayatımıza girecek yeni insanlarla alakalı kontaklarda hayatımızda oldukça meşgul edebilir arkadaşlar. Dediğim gibi yeni ay haritanın 6. evinde gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki birçoğumuz yeni rutinler, yeni alışkanlıklar elde edeceğiz bu sırada. Özellikle yeni ay Uranüs'ü görmüyor arkadaşlar. Ve çok bariz bir takım açıları da söz konusu değil bu da biraz gerilim yaratabilir özellikle Sosyal çevremiz, alıştığımız çevreyle alakalı bazı değişiklikler e, kabullenmek noktasında sıkıntı çıkarabilir. Şu anki bulunduğumuz sosyal çevre yeniliklerimize e, çok fazla tepki gösterebilir arkadaşlar. Hayatımıza almak istediğimiz yenilikler, hayatımıza almak istediğimiz kişiler, hayatımıza almak istediğimiz ilişkiler ve işler e, bağlı bulunduğumuz çevreye ters gelebilir ve bunlarla alakalı bir takım çelişkiler ve e, kafa karışıklıkları yaşayabiliriz. Hal böyleyken özellikle Oğlak Burcu'na giriş yapan Venüs'ün Uranüs ile ve İycil açısı da e, ikili ilişkiler anlamında bir takım şanslar yakalayabileceğimizi gösteriyor. Yani eşimizden, ortağımızdan, hayatımızda bizim için önem arz eden kişilerden e, ciddi şanslar alabileceğimiz e, hayallerimizi gerçekleştirme noktasında bizi motive eden şeyleri e, hayata geçirebilme noktasında partnerimizden veya e, ortağımızdan da destekler görebileceğimiz ve bu alanlarda özellikle e, şanslı olacağımızı da vurgulamakta. Zaten e, 24 e, Kasım itibariyle başlayan bu şanslı süreç aslında yeni ay haftasının e, tamamını etkiliyor olacak ve e, yay burcunun son derecelerinde gerçekleşen bu e, Jüpiter kavuşumu kavuşumuyla beraber özellikle ilk derecelerinde hemen akabinde aktivasyon göstermesi ve Haritalarımızda artık yay burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda bir şeyler yapmamız gerektiğini bize vurgulayacak arkadaşlar. Bu alanda bu kadar desteklenirken, bu kadar teşvik görürken, bu kadar yardım alırken artık... Bazı şeyler değişmeli, bazı alışkanlıklar hayatımıza girmeli. Eski, yıpranmış, köklü ve bir şekilde onarılması zorlaşan ve bizim hayatımıza hizmet etmeyen alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunlar belki sosyal çevre olabilir, belki arkadaşlıklar, belki bir iş veya bir ilişki olabilir. Bunlardan özgürleşmemiz gerekiyor. Bunların gereksiz bağlılıklarından kurtulmamız gerekiyor ki hayatımıza yenilikler katabilelim arkadaşlar. Yeni ayın e, gerçekleştiği sıralarda Mars Uranüs Karşıtlığı da devam ediyor olacak. Özellikle 24 Kasım'da e, 24 Kasım videomda da bahsetmiş olduğum ve 24 Kasım'da başlayan Mars Uranüs Karşıtlığı da hala gözde görülür olacak arkadaşlar. Ve Mars Uranüs Karşıtlığı özellikle e, bu yeni ayda 5. ve 11. evin son derecelerinde gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki özellikle hayallerimizi gerçekleştirme, vizyonumuzu değiştirme, e, Projelerimizi hayata geçirme noktasında karşılaşacağımız ani durumlar veya e, engeller bizi biraz gelebilir. E, bir şeyleri yapmak istiyoruz. Bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Ancak bu alanda öngörülemez şeylerle karşılaşıyoruz. Öngöremediğimiz şartlar bizi zorluyor ve hemen bir şeylerin olsun hemen bir şeylerin olmasını istediğimiz ve acele ettiğimiz için de gerilmeler yaşayabiliyoruz. Özellikle e, eski alışkanlıklardan hemen sıyrılmak, tabulardan hemen kurtulmak istiyoruz. Ancak bunlar bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor arkadaşlar. Ee, Yıllanmış da olsa alışkanlıklardan bir anda e, tek hamlede kopmak oldukça güç oluyor ve bunlar bizim ayaklarımıza pranga vuruyor ne yazık ki. Mars'ın akrep transiti boyunca özellikle yapmak istediklerimizi derinlemesine yapma isteği e, ve tutkuyla isteklerimize bağlılık gösteriyor oluşumuz. Bizleri biraz istediğimizin istediğimiz şekilde gerçekleşmediğini görmek yoruyor ve hırpalıyor olabilir. Evet bu yeni ayın en belirgin etkisi dediğim gibi haritalarımızdaki yay burcu temalarında bir takım aktivasyonlar ve yeni alışkanlıklar, yeni etkinlikler, günlük rutinlerimize yenilikler getiriyor oluş olacak. Onun yanı sıra yeni ayın Gözle görür bariz bir açısı bulunmamakla beraber e, haritada e, diğer etkileşim gösteren gezegenler oldukça önemli. Ancak şöyle bir yeni ayın haritasına baktığım zaman Mars Uranüs e, karşıtlığı dışında e, birçok iyicil ve destekleyici açının e, söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan birisi Merkür ve Neptün arasındaki iyicil açı. Bunun yanı sıra venüs Jüpiter kavuşumu. venüs Jüpiter kavuşumunun Uranüs yapmış olduğu keyifli açı. E, bununla beraber... Venüs'ün Mars'la yapmış olduğu iyicil etkileşim özellikle aşk ilişkiler anlamında romantizm ve tutkuyu artıracak birçok etkileşimin bir arada olduğunu söyleyebilirim. Ve bu süreçte eğer bir hayalimizi gerçekleştirmek ve hayatımıza yeni bir alışkanlık katmak istiyorsak hayatımızdaki önemli kişilerden destekler alabiliriz. Ve hayatımızdaki insanların bize göstermiş olduğu desteklerden dolayı. Kendimizi daha cesur ve daha girişimci hissedebiliriz arkadaşlar. Evet yeni ayın etkileşimleri bu şekildeydi. Şimdi bakalım burçlara neler getiriyor olacak koç burcuyla başlayacağız burçlara başlamadan önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ve yorumlar kısmında görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz veya bu yeni ayda neler yaşadığınızı paylaşabilirsiniz özellikle 24 Kasım civarında neler yaşadığınızda bu videonun altına paylaşırsanız çok sevinirim çünkü gerçekten merak ediyorum bu haftayı oldukça önemsiyorum hiçbir hafta bu kadar üstünde durmamıştım tahmin ediyorum ki geriye dönüp baktığımda ve Olumsuz etkilerin e, olduğu haftaları paylaşırken sizlere e, birçoğunuzdan olumsuz yorumlar da almıştım e, haklı olarak. E, ancak e, ne görüyorsak onu söylüyoruz. Biz burada Umut Tüccarlı yapmıyoruz arkadaşlar. Bu haftayı da oldukça şanslı gördüğüm için defalarca kez vurguladım. Dinleyemeyenler için başka başka videolarda değindim. Dolayısıyla e, bu haftaki etki uzun süredir. Gerçekten e, karşılaşmadığımız ve uzun sürede karşılaşacağımız düşünmediğim bir etki arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle 2020'ye girmeden önce bu haftayı değerlendirebilmek oldukça güzel olacaktır. Ve hayatınızda güzel yenilikler, güzel ve farklı değişiklikler varsa, hayatınızda kattığınız yeni alışkanlıklar varsa e, bunları lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Dediğim gibi ben de oldukça merak ediyorum. Şimdi Koç burcuyla başlıyoruz. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Yay burcunun 4 derecesinde meydana gelecek olan bu yeni ay sizlerin 9. evinizi etkiliyor olacak. Bu da demek oluyor ki... Eğitim hayatınız, yurtdışı seyahatleri, yabancı dil eğitimi, yaşam görüşünüz, hayata bakış açınızı yenilemek isteyeceğiniz ve hayatınıza bu anlamda yeni alışkanlıklar kazandıracağınız, belki yeni bir dil öğrenmek olabilir, belki e, seyahat planınızı düzenlemek olabilir veya hayata karşı bakışınızı ve vizyonunuzu daha çok e, genişletmek isteyeceğiniz, daha bütüncül bir bakış açısıyla bakmak isteyeceğiniz yenilikler söz konusu olabilir. Bu alanlarda oldukça destekleniyor olacaksınız sevgili koçlar. Belki hayallerinizi gerçekleştirme noktasında maddi olan aksızlıklar sizi zorluyor olsa da bunların bir çıkış kapısını bulabileceksiniz. Hayatınızdaki insanların desteğiyle ve etkisiyle, tesiriyle beraber özellikle vizyonunuzun genişleyeceği ve değişeceği, kendinizi geliştireceğiniz yeni alışkanlıklar hayatınıza ekleyeceksiniz. Umarım güzel bir yeni ay deneyimlersiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 26 Kasım tarihinde Yay burcunda meydana gelecek olan yeni ay sizin 8. evinize etkiliyor olacak. Bu da e, ekstra gelirlerin, ekstra kazançların, sorumlulukların ve zor meselelerin evi. Dolayısıyla hayatınıza e, yenilikler katacak ekstra e, durumlar ortaya çıkabilir. Ekstra gelirleriniz artabilir. Eşinizin maddi durumunda e, yeni ve iyicil koşullar sizi doğrudan etkileyebilir. E, bunun yanı sıra e, zor meselelerinize yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Belki e, bir ameliyat gibi gündeminiz varsa bununla ilgili adımlar atılabilir ve bu alanlarda doğru kişilerle tanışabilirsiniz. E, oldukça derin hissedeceğiniz, oldukça e, mistik hissedeceğiniz ve bu alanlara yatırım yapmak isteyeceğiniz, sorumlulukları paylaşma ve karşılıklı fedakarlıklar noktasında neler yapmanız gerektiğini e, değerlendirmeye tabi tutacağınız bir süreç olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde yay burcunda meydana gelecek olan yeni ay sizin 7. evinizi etkiliyor olacak. Dolayısıyla kalıcı ve sağlam birliktelikler, adımlar, doğru kişilerle doğru adımlar atmak oldukça ihtimaller dahilinde 24 Kasım tarihinde özellikle meydana gelen e, venüs jüpiter kavuşumu ile beraber hayatınıza girecek yeni kişiler hayatınız boyunca e, hayatınızda olacak e, kalıcı birliktelikler olabilir çok fazla hayat kelimesini kullandım ama e, hayat yoldaşınızı bulabilirsiniz doğru bir ortak bulabilirsiniz evlilik fikri aklınızda yokken yani bu, bu fikre sıcak bakabilirsiniz evli bir ikizler burcuysanız ilişkinizde hiç olmadığı kadar güzel e, zamanlar geçirebilir ve ilişki yeni bir yol ve e, durum kazandırabilirsiniz. Dolayısıyla ikili ilişkiler anlamında oldukça şanslı olacağınız ve ilişkinizi ciddi bir boyuta taşımak isteyeceğiniz bir süreç olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde yay burcunda meydana gelecek olan yeni ay sizin 6. evinizi etkiliyor olacak. E, sevgili yengeçler 6. evinizle alakalı önemli bir e, Alışkanlık edinebilirsiniz. İş değişiklikleri, sağlıkla alakalı yeni gelişen durumlar, özellikle fiziğinize, sağlığınıza oldukça dikkat edeceğiniz, belki beslenme rutininizi değiştireceğiniz, belki spora başlayacağınız, belki İş ve dinlenme dengesini oturtmak için yenilikler gerçekleştireceğiniz bir süreç olacaktır. Bu dönemde özellikle iş değişiklikleri, iş arkadaşlarıyla pazlaşmalar, iş görev ve sorumluluklar noktasında oldukça şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. Eğer iş arayan bir yengeç burcuysanız bu dönemde şansınızı deneyebilirsiniz. Oldukça şanslı bir döngün içerisinde olduğumuzu zaten defaatle vurguladım. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde Yay burcunda meydana gelen yeni ay sizlere nasıl etkileyecek? Ee, sizlerin 5. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay bu da özellikle hayatınıza yeni heyecanların gireceği, sizi heyecanlandıracak yeniliklerin hayatınıza e dahil olacağı bir süreci gösteriyor. Bu belki bir bebek haberi olabilir, belki bir aşk olabilir, e, belki e, sanatsal bir aktivite olabilir. Bireysel yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz, bireysel e, becerilerinizi sergilediğiniz yenilikler olabilir. Bilmiyorum. Belki bu alanda özellikle bir girişimde bulunabilirsiniz, bir kursa yazılabilirsiniz veya uzun süredir bu alanda uğraşım, uğraşılar e, gerçekleştiriyorsanız bunu duyurmak isteyebilirsiniz ve bu bunu daha ciddi bir şekilde yapmak isteyebilirsiniz özellikle riskli yatırımlardan da şans ve gelir elde etme ihtimaliniz oldukça yüksek gözükmekte oldukça keyifli heyecanlı sizi eğlenceli bir zamana sürükleyecek bir yeni ay gerçekleşecek umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz hoşçakalın Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 26 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yeni ay sizin 4. evinizde meydana gelecek yay burcunun 4 derecesinde meydana geliyor bu yeni ay ve 4. ev alanındaki yenilikler özellikle taşınma, ev ve yer değişikliği gibi konuları gündeme getirebilir. Böyle bir gündeminiz varsa aradığınız evi bulabilirsiniz. Ev alımı satımı, arsa alımı satımı gibi yatırım odaklı başlangıçlar yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra ebeveynlerle alakalı gelişen yenilikler hayatınızda bir takım destekleyici faktörler oluşturabilir. Aynı zamanda aile içerisinde daha huzurlu olmak ve daha mutlu olmak adına başlatacağınız yeni girişimler, yeni kararlar ve sorumluluklar özellikle aile içerisindeki huzursuzlukları tamamlamanızı sağlayabilir ki zaten 24 Kasım'da meydana gelen Venus Jupiter kavuşumuyla beraber bu alanlarda şanslı ve bereketli zamanlar geçirdiğinizi düşünüyorum. Ve akabinde yeni kararlarla beraber süreci güzel bir şekilde tamamlayabileceksiniz. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde yay burcunun 4 derecesine meydana gelen bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin 3. evinizde meydana geliyor. Bu da yeni kontaklar, yeni ilişkiler, yeni bir çevre değişikliği gibi konuları gündeme getirecek. Kardeşlerin hayatında yeni gelişen durumlar sizi oldukça mutlu edebilir. Bunun yanı sıra imzalar, anlaşmalar, önemli görüşmeler anlamında da fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili. Teraziler ee, özellikle e, burada yakın çevre ilişkilerinin e, daha çok genişleyeceği, iletişim trafiğinin artacağı eğer eğitim alanında veya iletişim anlamında bir işle e, iştigal ediyorsanız bu alanlarda gerçekleştireceğiniz yenilikler e, sizi bir üst e, noktaya taşıyabilir sevgili teraziler oldukça keyifli e, yeni başlangıçların yeni alışkanlıkların hayatınıza girecek güzel bir yeni ay olacak umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz hoşçakalın merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 26 Kasım 2019 tarihinde yay burcunun 4 derecesinde meydana gelen yeni ay sizin ikinci evinizi etkiliyor olacak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 Bu da özellikle maddi gelirlerinizi artırma noktasında yeni bir takım alışkanlıklar kazanma ihtiyacının ortaya çıkmasını gösteriyor. Belki ek bir işe başlayabilirsiniz veya bir iş değişikliği yapabilirsiniz, gelirlerinizi artırmak isteyeceksiniz, kaynaklarınızı doğru bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz, özgüveninizi yükseltmek anlamında maddi ve manevi kaynaklarınızı artırmak anlamında neler yapabilirsiniz? Bunları değerlendireceğiniz bir süreç olacak. Bu alanda özellikle Güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz, güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreci güzel bir şekilde eğer değerlendirebilirseniz umarım güzel bir yeni ay sizleri bekliyordur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor. Burcunuzun 4 derecesine gerçekleşen bu yeni ay size e, her alanda yenilikler, fırsatlar ve şanslar getiriyor sevgili yaylar. Özellikle Jüpiter'in burcunuza geçmesinden e, itibaren e, Jüpiter ve Neptün arasındaki sert etkileşim e, birçok defa 2019 yılı boyunca e, şans faktörünü e, biraz e, açıkçası kösteklemişti. Yani Neptün e, algılarımızı dağıtmayı başardığı için bu alanda Jüpiter'in tam olarak e, kendini göstermesini engellemişti diyebiliriz. Ancak Jüpiter burcunuzdan çıkmaya hazırlanırken e, önce 24 Kasım'da gerçekleştirdiği venüs jüpiter kavuşumu ve akabinde gerçekleşen burcunuzda gerçekleşen yeni ay ile beraber aslında şanslarını ve kısmetlerini dağıtmaya başlıyor. E, bu süreci nasıl değerlendirdiyseniz ödüllerini almaya başlıyorsunuz ve hayatınıza yenilikler, her anlamda yenilikler ve yeni kararlar giriş yapıyor sevgili yaylar. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde yay burcunun 4 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay sizleri nasıl etkiliyor? Bunlara bakıyor olacağız. E, bu yeni ay sizin 12. evinizde meydana gelecek sevgili oğlaklar. Dolayısıyla Özellikle biraz dinlenmeye çekilip hayatınızla ilgili sorgulamalar yapacağınız ve yeni kararlar alacağınız bir döngü içerisindesiniz. Bu dönemde özellikle manevi olarak korunduğunuzu hissedeceğiniz ve tesadüfi olarak değerlendirdiğiniz karşılaşmalarla beraber kendi içsel motivasyonunuzu yeniden kazanacağınız bir süreç deneyimleyeceksiniz. Bu anlamda hayatınıza yeni bir takım alışkanlıklar katabilirsiniz. Ruhunuzu arındırmaya, kendinizi dinlendirmeye yönelik bir takım e, yeni kararlar alabilirsiniz. E, oldukça iyi. E, keyifli bir süreç olacaktır. Çünkü dinlene dinlene kendi isteklerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirme noktasında e, güzel ve yoğun bir çalışma sonucunda e, yeni bir karar evresine geçiş yapabileceksiniz. Özellikle sevgili oğlaklar uzun süredir yaşamış olduğunuz sıkıntılı dönem için sonuna geldiniz ve artık e, içsel anlamda daha rahat edeceğiniz e, kararlarınızı daha e, güzel bir zemin içerisinde alma imkanı kalacağınız bir süreç deneyimleyeceksiniz. Zaten Jüpiter'in burcunuza geçiş yapmasıyla ve beraber artık bu sıkıcı sürecin sonuna gelmiş bulunacaksınız. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde yay burcunun 4 derecesine meydana gelecek olan yeni ay sizleri nasıl etkiliyor? Bunlara bakacağız. Bu yeni ay sizin 11. elinizde meydana geliyor. Bu da yeni arkadaşlıklar, yeni bir sosyal çevre hayallerinizi gerçekleştirmek anlamında karşınıza çıkacak güzel fırsatlar ve kişilere tekabül ediyor. Bu süreçte özellikle hayallerinizi gerçekleştirmek için emek ve çaba sarf etmeniz gereken hayatınıza yeni katacağınız rutinler ön planda olacaktır. Süreç içerisinde özellikle girmiş olduğunuz sosyal çevre ve tanıştığınız kişilerin sizlerin hayatınızda e, kalıcı bir e, etkileri olacağını ve hayatınızda uzunca bir süre yer edineceklerini belirtmek isterim özellikle 24 Kasım'da Jüpiter Venüs kavuşumuyla beraber hayatınıza giren ani ve güzel yenilikler bu yeni ay ile beraber yeni döngülere sürükleyecektir sizleri. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 26 Kasım 2019 tarihinde Yay burcunun 4 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay sizin 10. eviniz meydana gelecek. Dolayısıyla kariyer hayatınız, toplum önündeki statünüz, toplum önündeki yeriniz anlamında yeni bir takım yollara gireceğinizi, yeni kararlar alacağınızı ve hayatınızla ilgili önemli bir döneme girdiğinizi belirtmek isterim. geleceğinize şekil vermek, geleceğinizi olmak istediğiniz noktaya taşımak e, amacıyla yapacağınız günlük aktiviteler, hayatınıza katacağınız rutin ve alışkanlıklar ön planda olacaktır. Bu süreçte özellikle yeni iş girişimleri, yeni iş teklifleri, devletle veya resmi kurumlarla otoriteyle olan ilişkilerin düzenlenmesi gibi şanslı e, etkiler altında olacaksınız. Özellikle devletle işi olan e, ve dediğim gibi üst düzey kişilerle bir şekilde bağlantılar olan, olan bir balık burcuysanız, Şansınızı denemekte, de, şansınızı zorlamakta en uygun zamanlar diyebilirim. Çünkü gerçekten destekleniyor olacaksınız bu anlamda. Kariyerinize ve geleceğinize şekil vermek açısından bundan daha uygun bir hafta ve süreç olamaz sevgili balıklar. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar burçlara ilişkin yorumlar da bu şekildeydi. Özellikle bu haftanın birçok kişi tarafından belirtildiği gibi oldukça önemli bir hafta olduğunu size yaklaşık bir aydır vurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla Kasım ayı oldukça belirleyici, taşların yerine oturduğu, önemli kararların verildiği bir ay niteliğindeydi özellikle. Merkür Retro olmasına rağmen arkadaşlar e, bu süreçte çok e, belirleyici kararlar alındı diyebilirim çünkü Merkür Akrep Burcu'nda Retro'daydı ki o videomu da eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim yarın itibariyle Merkür Retrosu tamamlanıyor olacak yani 20 Kasım itibariyle bu Merkür Retrosu bizim geçmişle alakalı bir takım şeyleri yeniden düşünmemiz, değerlendirmemiz ve daha iyi bir şekilde retro içerisinden çıkmamız adına e, güzel bir süreç oldu. Esasında bu Merkür Retrosu'nu eğer değerlendirebildiysek Kasım ayını güzel bir şekilde deneyimlemiş olmalıyız diye düşünüyorum. Evet bu yeni ay umarım her birimize güzel ve yeni başlangıçlar ve güzel alışkanlıklar getirir. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, videoyu beğendiyseniz, beğene, beğenmediyseniz, e, beğenmedim'e tıklayabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusasöylesabımı takip edip oradan bana ulaşabilirler. Veya evrenselkadimbilgiyetsiyemeyi.com adresine e-posta gönderebilirler. Mutlu, sağlıklı, bereketli, huzurlu bir yeni ay diliyorum sizlere. Hoşçakalın.